Bugün 13 Şubat 2023 Pazartesi ay günündeyiz Akrep Burcu'ndaki ay güne içe dönük gizemli enerjiler veriyor görünenin ardındakini merak edebilir spiritüel kavramlara yönelebiliriz sabah erken saatlerde ay Uranüs karşıtlığı etkili olacağından stres ve huzursuzluk hissedebiliriz uyku sorunlarıyla da karşılaşabiliriz öğle saatlerinde ay balık burcundaki Venüs'e üçgen görünümde olacak Yumuşak ve uyumlu enerjiler ruh halimizi de daha sakin ve huzurlu yapabilir. Çevremizdeki kişilerin beklentilerine karşı da daha duyarlı ve hassas olabiliriz. Sanat ve hobilerle de ilgilenirsek yaratıcılığımızın güçlendiğini fark edebiliriz. Akşam saatlerinde ise ay son dördün fazına ulaşıp güneşle dik açıda olacak. Neptünle de üçgen görünüm yapacak. Duygularımız derinleşirken sezgilerimiz de güçlenebilir. Maneviyat ve ruhsal çalışmalara zaman ayırabiliriz eş zamanlılıklarla gelebilecek işaretleri karşı da dikkatli olalım önemli farkındalıklar kazanabiliriz bu durum kararsız olduğumuz konuları netleştirebilir bir düşüncenin olgunlaşması ve bir girişimin sonuçlanması mümkün çözüm bulamadığımız konularda şartları fazla zorlamadan akışta kalmakta fayda var Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.